Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar ben çatımı ne yaptığımı size göstereceğim video dışında. Şöyle iki kat yaptım ve çitlerimi böyle yapıp buraya da hayvan koymayı düşünüyorum. Ama şu zombi sesi nereden geldiğini hala bulamadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuraya gireyim. Şurayı bir kapat. Şurayı da kapat. Şöyle bakalım. Yanlışlıkla e, yanlışlıkla 5 tane balta yaptım. Burada da var. Şimdi bu bölümde sizlerle yazlık ev yapacağız. Evet. Aslında benim amacım şeydi. Hayvan bulmaktı. Ki orada bir şey mi yordun mu? Ha tilki var lan. Ha tilkiyi yakalayalım. Yerler 5. 1 dakika. Sessiz gideceğim. Ev yapacağım. Uykular tilki. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha, yaparsın işte öyle. Artık yeni tilkimizin adı Muzaffer. Evet Muzaffer. Nasıl Muzaffer? Sana tavuk getireyim mi Muzaffer? Sana tavuk getireyim. Yeni tilki getireyim mi sana Muzaffer? Muzaffer işte burada uyunmaz ya. Bak Muzaffer sana kayış yapacağım. Pardon kayış. Aynen kayış yapacağım sana. Şu yanındaki ağacını da keselim. Beklemezim burada aç. Muzaffer yine evcil hayvanım. Evcil hayvanı tilki olan hiçbir insan gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda açarsam nasıl fırlayacağını biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Muzaffer sana bir bahçe yapacağım. Burası Muzaffer'in bahçesi olacak. Şimdi ben nereden girebiliyorum? Şöyle yanımda kapı var mı acaba? Ki yok. Şöyle bir tane dikelim. Hemen gidip evimden alayım. Muzaffere. Şimdi kapımı... Müzikten <gülüyor> soğuyorum. Bunu söyleyeyim size. Şunu şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Şöyle de bir giriş... Kapıya Muzaffer'de de yazarız sonra. Yelim ve Muzaffer'i açalım. Muzaffer git özgürsün. Muzaffer kaçma. Muzaffer'in yeni evi. Şimdi şöyle yapacağım Muzaffer'e bak. Nababa geliyormuş, geliyormuş. Çıkar at be. Ne bak şu an lan. İşte böyle adam olacaktım. Muzaffer. Arkadaşlar lütfen eğer alayım. Geymuttan lütfen, lütfen. Lütfen alabilir miyim? Kayış kayış pardon. Lütfen alayım Allah aşkına alayım. Ne olur ne olur ne olur. Tamam alıyorum arkadaşlar. Allah aşkına gezdirmek istiyorum ya. Allah aşkına. Ha, hemen bakın. Bir tane alacağım zaten. Bakın burada olursa daha da game oda girmeyeceğim. Zaten zaten de girmiyorum da. Şu anda ilk defa game oda girişim oyun başladıktan sonra. Muzaffer. Muzaffer'i gezdireceğim arkadaşlar. Sizin, size çok teşekkür ederim. Muzaffer'i gezdirmeme izin verdiğiniz için. Muzaffer gel buraya. Gel Muzaffer gel. Gezerim seni. Muzaffer gel. Muzaffer'le oyun Yakalama Challenge oynayacağız şimdi. Muzaffer gel. Evet Muzaffer'e bugün. Muzaffer senin evine bir çöprü yapmak istiyorum. Okey köprümüz bitti. Gel Muzaffer gel gel gel koçum gel. gel. Muzaffer şurada sanırım oyun başladığında tilki görmüştüm ben. Muzaffer bak şurada ne var? Gördün mü? Atalım Muzaffer. Muzaffer için şuraya da bir ev yapacağım. Muzaffer burada kal. Adam olacaksın muzaffer aferin sana muzaffere aferin diyorum aferin tavuk bulacağım arkadaşlar bir in tavukla evlendireceğim muzaffer'i öldürmezse tabi aha köprümü gördünüz arkadaşlar köprü yaptım bu bölümde yaptıklarımı size sayacağım Muzaffer'i buldum. En yakın arkadaşım bundan sonra. Muzaffer'e ev yaptım. Muzaffer'e çiftlik yaptım. Olmadı oraya tavuk çiftliği de yapabilirim. Veya inek çiftliği. Ee, Muzaffer'e muzaffer e benim evimde bir ev yaptım ve en güzeli Muzaffer'in evine bir köprü yaptım. Bence bu video için bu kadarlık yeter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cık. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Tuşa basacağım.